Minimum ve maksimum bulma hakkında öğrendiklerimizi şimdi, optimizasyon soruları çözmede kullanalım. Optimizasyon sorusunun ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi, birazdan yapacağım sorulara bakarsanız, optimizasyon sorusunun ne olduğunu çok iyi anlayacaksınız. İlk sorumuz, çarpımı eksi 16 olan iki sayı bulmakla ilgili. Çarpım eksi 16'ya eşit ve soruda karelerinin toplamı minimum olacak diyor karelerinin toplamı minimum. Minimum. Evet, henüz daha anlamadıysan söyleyeyim, optimizasyon sorularında bazı kısıtlamalara uyan hangi sayıların maksimum veya minimum değer verdiği sorulur? Önce bu soruyu çözelim, sonra birkaç soru daha yaparız. Çarpımları x 16 ve karelerinin toplamı minimum olan iki sayı bulunuz. Bu sayılara şimdi x ve y diyelim, çarpımları eksi 16, yani x çarpı y eşittir eksi 16. Şimdi karelerinin toplamı nedir? Karelerinin toplamını da s olarak adlandıralım. Karelerinin toplamı eşittir x kare artı y kare. Optimum değerini bulmak istediğim fonksiyon bu. Bu soruda minimum değerini bulmak istiyoruz. Peki bu soruyu nasıl çözüyoruz? Bu fonksiyonun minimum değerini alacağız. Ama şu anda daha iki değişkenli bir fonksiyon ve çok değişkenli analiz daha öğrenmedik, henüz öğrenmedik. Eğer fonksiyonu bir değişkene indirgeyebilirsek, o değişkene göre optimumu bulabiliriz. Ve de o değeri tekrar yerine koyabiliriz falan filan. Kareler toplamını bir değişkenli fonksiyon olarak peki nasıl yazarım? Şimdi bu denklemi kullanacağız. Fonksiyonda x veya y yerine koyabiliriz. y'nin yerine koyalım. Bu denklemin iki tarafını x'e bölelim. y eşittir eksi 16 bölü x. İki tarafı x'e böldüm. Bunu şuraya koyarsak, iki sayının karelerinin toplamı x kare artı y kareydi, değil mi? y şimdi buna eşit. O zaman bunun karesi ne olur? Eksi 16 kare eşittir 256 bölü x kare. O zaman, iki sayının karelerinin toplamı şöyle olacak. Minimum ve maksimum bulmayı nasıl yapıyorduk? Fonksiyonun yerel maksimum veya minimum noktasında türev 0 oluyordu. Bunun türevini alalım ve 0'a eşitleyelim. Umarım bir minimum nokta bulacağız. Sonra minimum olduğunu gösteririz. Bunun x'e göre türevini alalım. s üssü yazıyorum. ds dx'e, ds de yazabilirdim s üssü eşittir, 2x artı bu, 256 çarpı x üzeri eksi 2 ile aynı şey. O zaman türevi ne olacak? 256 çarpı üzeri yani eksi 2 ve üssü 1 eksiltiriz, x üzeri eksi 3. Yani türev eşittir, 2x eksi 512 çarpı x üzeri eksi 3. Yerel veya mutlak bir minimum veya maksimum bulmak istiyoruz. Yani, türevin sıfıra eşit olduğu yeri bulmak istiyoruz. Eğim bu. Bunu sıfıra eşitleyelim. 2x eksi 512, x üzeri eksi 3 eşittir 0. Şimdi bu denklemi çözmeye çalışalım. İki tarafa 512x üzeri eksi 3 ekleyelim. 2x eşittir 512x üzeri eksi 3 çıktı. Şimdi bundan kurtulmak için iki tarafı x küple çarpalım. İki tarafı x küple çarparsak 2x üzeri 4 eşittir 512 çıkar. Çünkü x küp çarpı x üzeri eksi 3 eşittir 1. İki tarafı 2'ye bölelim. x üzeri 4 eşittir 256. Evet, daha cevabı görmediyseniz 256'nın dördüncü dereceden kökünü alacağız, değil mi? Önce 256'nın karekökünü bulabiliriz. 16, değil mi? Peki 16'nın karekökü nedir? Artı eksi karekök 16, x eşittir artı eksi 4. Artı veya eksi 4'ün dördüncü kuvvetini aldığımızda 256 çıkıyormuş. Evet, değil mi? x artı veya eksi 4 ise peki y nedir? y eşittir eksi 16 bölü x. x 4 ise y nedir? Eksi 16 bölü 4, y eşittir eksi 4 x eksi 4 ise y eşittir eksi 16 bölü eksi 4 yani y eşittir 4'müş hangi değeri alırsak alalım fark etmez sayılar 4 ve eksi 4 hangisine, x, hangisine y dediğimiz fark etmez. Bu iki sayı 4 ve eksi 4'müş soruyu bitirdik. Yok bitirmemişiz. Bir minimum veya maksimum nokta bulmuş olduk. Tek noktada eğim 0 olduğuna göre büyük ihtimalle soruyu çözmüş olduk. Yine de 4'ün gerçekten minimum olduğunu bir ispatlayalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Fonksiyonun ikinci türevini alıp x eşittir 4'teki ikinci türev değerinden çukurluğun yönünü bulabiliriz. Bu birinci türev. İkinci türev nedir? S'nin ikinci türevi eşittir 2 artı 3 çarpı 512. Peki bu nedir? 1536, evet artı 1536 çarpı x üzeri eksi 4. Aslında, s x yazmam gerektiğini biliyorum. Notasyon konusunda biraz e, üşen geçtik yaptım. Bunların hepsi x cinsinden değil mi? x 4'e eşitse, s'nin ikinci türevi nedir? 2 artı 1536. 4'ün eksi d 4 kuvveti nedir? 1 bölü 256'dır değil mi? aslında bu değeri bulmamıza gerek yok. Sadece pozitif veya negatif olmasıyla ilgileniyoruz. Pozitif olduğu belli. Pozitif sayı artı, pozitif sayı bölü, pozitif sayı yani sonuç pozitif. Buna göre hangi sonuca varabiliriz? x eşittir 4 için kare toplamı fonksiyonunun yukarı doğru çukur olduğunu biliyoruz. Bunun nedeni 4'teki ikinci türevin pozitif olması. Yukarı doğru çukurluk nasıl çiziliyordu? Böyle çizilir. O zaman x eşittir 4 şurada ve minimum nokta oluyor. Yani, karelerinin toplamının minimum olduğunu biliyoruz. Eğer şimdi bir şey atlamadığımızdan veya bir hata yapmadığımızdan emin olmak istiyorsanız, çarpımları eksi 16 olan sayılar düşünün ve o sayıların karelerini toplayın. Karelerinin toplamlarının eksi 4 kare artı 4 kareden büyük olacağını garanti edebilirim, değil mi? Peki, s 4 nedir? 4 ve eksi 4'ün karelerinin toplamı nedir? 4 kare eşittir 16, artı 16, eşittir 32. Toplam bu. Şimdi başka sayılar deneyelim. Mesela 1'in karesi ile eksi 16'nın karesinin toplamı nedir? Bu ikisinin çarpımı 16. Bu toplam kaça eşit? 257 ve çok daha büyük bir sayı eksi 8'de 2'yi de deneyebiliriz veya eksi 2 ve 8'i bulduğunuz tüm toplamlar eksi 4 ve 4'ün toplamından büyük olacak. Neyse aslında bu videoda yine birden çok problem çözmeyi düşünüyordum ama yine çok uzattık. O yüzden bu videoyu şimdi bitireceğim ve diğer soruları başka videolarda çözeriz. Hoşçakalın.